Merhaba, ben Mark Fan. San Francisco'daki Asya Sanat Müzesi'nde yardımcı konservatör olarak çalışıyorum. Bu stupanın içinin dolu olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Size aslında içinin boş olduğunu söylemeliyim. Şimdi siz de bu stupanın içinde ne olduğunu merak ettiniz. Öyle değil mi? Stupaların içlerinde kutsal kabul edilen malzemeler bulunur. Hatta bu malzemeler zaman zaman şaşırtıcı da olabilirler. Golden Gate Park'taki eski yerimizden buraya taşınırken bu stupa ve bununla aynı boyutlardaki bir lama figürünü yeniden kutsamak istedik. İçlerinde bulunanlar uzun zaman önce çıkarılmıştı. Öncelikle bir Tibet bilgisi olan Robert Clark ve yerel lamalardan birini elimizde olan malzemelere göz atıp bize eksik olan bir şey olup olmadığını söylemeleri için müzeye davet ettik. Onları buraya çağırdık. Bize oldukça uzun bir alışveriş listesi verdiler. Paketlemek için kullanacağımız çok sayıda kuru ardıç dalına ya da ardıç bitkisinin yaprağına ek olarak küçük paketler içinde arpa, susam, pirinç, yarı değerli taşlar ya da bu taşlara ait parçalar ve demir paralar hazırlamamızı istediler. Rulo haline getirilmiş sutralarımız da vardı. Kutsama günü geldiğinde her şey hazırdı ve galeri bir kutsamadaki adak taşına benziyordu. Stupa, lama, tüm rahipler, kısacası her şey, yani her şey hazırdı. Daha sonra görevli lama, Stupa'yı baş aşağı çevirerek hazırladığımız malzemeleri ardıç yapraklarını ara malzeme olarak kullanıp stupanın içine yerleştirmeye başladı. Henüz tüm malzemeler yerleşmeden stupa dolduğu için zaman zaman çekicin diğer ucunu kullanıp malzemeleri sıkıştırıyordu. Bir konservatör olarak görevim gereği bu stupanın Altın varakla bezenmiş bakır levhaların bir araya getirilmesiyle yapıldığını bildiğim için bu durumun beni biraz endişelendirdiğini itiraf etmek zorundayım. Açıkçası çekicin bakır levhaları birbirinden ayırıp içine doldurulan malzemelerin birdenbire dışarı dökülmesi hiç de hoş bir manzara olmazdı. Tam bu sırada bir başkası rahibe kullanabileceği daha ufak bir çekiç verdi ama rahip zaten işini bitirmiş ve tüm malzemeler stupanın içine sığmıştı. Stupanın altını da kapattıktan sonra onu ters çevirdik. Son adımda ise alt plakayı yerine sabitledik. Daha sonra hazırdı.